gerçeğini izleyelim bakalım. Danyal Gergin'in bize hiçbir zaman anlatmadığı gerçek neymiş? Ulçun, oh, Kusura bakmayın akşamlardır. Önemli değil, kapanır birazdan. Ulçun, ulçun, ulçun, ulçun. Ulçun, ulçun, ulçun. Ne <gülüyor> ortur, ortur, ortur. Of ne var yine? Parfümünü çok beğeniyor. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Önceki akşamdan. Hadi. Arçun! Arçun! Arçun! Arçun! Of ne oldu yine heyecanlısın? Ne oldu? Yakma. <gülüyor> <gülüyor> Önceki akşamdan diyorum. Burnundaki sümlü alır. San. Alır mısın? <gülüyor> Hayır ben alamam. Ben alamam sen al. Verdi. Ayy. Nerede? Ay iyi duruyor. Hâlâ mı? <gülüyor> Yapma, ne olursun. Baba. Ay gitmiş. başıma. Oh, sen iyice, iyice kafayı yedin. Teşekkür ederim. Ne kadar yedin, git bir daha gel. İyice, çok <gülüyor> <inen. Aa! gülüyor> Tamam yap, bunu yap, hadi git. 5 milyon var şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oh, take it out, men. Ye. Yeah. Çık gıdav. Çık gıdav. Açıl, açıl, açıl. Ne yapıyorsun? ha? Önce bak ki, eni göreyin gelin, sen eni göreyin gelin, eni göreyin gelin gelin. Eni bak ki, eni bak ki, eni bak ki, eni bak ki, eni... Anlına bezzet, anlına bezzet, sılıç var, pınar başıya yar yar yar, yar yar aran... Yaz gelince öper leylim leylim leylim ama... Çayarda buldum seni! Ellerini vermem seni! Seyidin ver! Artan seni! Ellerini vermem seni! Ya? Ya? <gülüyor> <ben ben gülüyor> <gülüyor> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayy! Ya. Ne, ya? ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ay ay ay! Bu eksik de ya! Onan birisi! Kırmızım! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kırmızım! Hey hey hey. Çok lazım. Çok... Ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Hı? Ne yapıyorsun sen ya? Özel hayatıma biraz saygı duy artık ya. Telefonla konuşuyorum. Neden? Ne demek neden telefonla konuşuyorum kız arkadaşımla? Ben de keyfim buraya anlarsın ya. Ne yapıyorsun? Leylim, leylim ama benimle dedim. Ya, ne yapıyorsun? ya? Kapayızdım. Kapayızdım. Kafayı Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Kapayızdım. Bizim, ayırın, git, git, ne yapıyorsun ya? ya... Aa, Bu ne haliye ne Ne yapıyorsun? Kendine gel biraz delirdin iyice. Neden? Aa, ya, ya, ya. Bizim, kız bizim, Aa, ayırın, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hey, hey, hey, ne yapıyorsun? Delirdin. Kayhan. Kayhan ke... Ne yapıyorsun? Kay ya? Ne yapıyorsun ya? Neden? Neden? Niye bu kadar heyecanlısın? Neden? Bro, neden? Niye bu kadar heyecanlısın? Ne oldu? Anlat başımın belası. Ne oldu? Artık benim gibi bir sevgilim var. Of, çok iyi olmuş. O kadar mutluyum ki git onunla akşamdan sonra Allah'ın belası. Ortun! Ortun! Ortun! Ortun! Allah Allah ne oluyor ya? Ne oluyor biraz? İyi misin? <gülüyor> ne oluyor? Oğlum iyi misin? Ne oluyor? <gülüyor> Check it out. Check <gülüyor> it <gülüyor> <gülüyor> Ben... <gülüyor> Öncelikle iyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar <gülüyor> Allah'a kusacağım şimdi ha Alo Alo Kayhan Ben Kayhan Ya ne... Kayhancığım çok meşgulayım Happy birthday Kayhan lütfen tamam <gülüyor> Abi, çok güzel My wish you a merry Christmas My wish you a merry Christmas My wish you a merry Christmas Dafele da, da, da, da, da, da. Gerçi yanlış şarkı ama yine de Gitsen My wish you a merry Christmas My wish you a merry Christmas <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin Allah seni Allah seni kahretsin <gülüyor> Bir <gülüyor> daha bu kadar kiri olan. Bir, kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır, lan nako dinur dinur lan bu love you <synergy> <customers får> <koska> Abi yine açmıyım. Biraz manyak mısın? gitmez geri gitme. Hadi Hadi Hadi İyi akşamlar. Finish'imden <gülüyor> almış. Finish'imden almış. Finish'im çok iyiydi. Onu bağlayabilir miyiz?